Survivor 2018 yarışmasının sevilen programı Survivor Taksi'nin 37. bölümü yayınlandı. 12 Haziran Salı günü Taksi'ye Birsen bindi. Biliyorsunuz Birsen'in Gihan'ın en yakın arkadaşı. Sunucu Birsen'in kaslarından bahsedince Birsen kollarındaki pazıları gösterdi. Hala kaslıyım dedi. Sunucular kasları görünce biraz korktu. Birsen adada gruplaşmanın çok olduğundan bahsetti. Nagihan'ın güçlü olduğunu, finalist olacağını ve Kıbrıs'a gideceğini düşünüyor. Nagihan ile 12 senelik arkadaş olduklarını açıklıyor. Nagihan'ın çok çabuk sinirlendiğini, fakat sinirinin hemen geçtiğini belirtti. Ümit Kara'nın çok tecrübeli olduğunu, gönüllülerin taktik konuşmalarını dinlediğini söyledi. Ümit Kara'nın elenmesi, ünlüler için taktik açıdan, zor zamanlara neden olacak dedi. Bir sen çok sinirli olduğunu, terazi burcu olduğunu söyledi. Dört erkek kardeşinin olduğunu, bu nedenle erkek gibi büyüdüğünü belirtti. Adada zor şartlarda uyuduklarını, farelerin tırnakları kemirdiklerini ve tırnakların çatladıklarını söyledi. Hatta Hakan'ın ayak gelen fareye tekme atması, adada olay olmuştu dedi. İçimde kalan bir şey oldu derken, sebebinin elenmesi olduğunu, çok üzüldüğünü söyledi. Fakat iyi ki Survivor'a katıldığını belirtti. Sivil hayata alışmanın zor geldiğini söyledi. Survivor Taksi 37. bölümü güzel bir söyleşi ile son buldu. Sizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.